Kim? 2019 Mersin Anamur Malaklar'dayız yanımızda Hüseyin Balta evet. burada muz seralarında rekor gelişim ürünümüzü kullandılar Hüseyin Bey burada bu sera bu sıraya siz bakıyorsunuz evet, doğru. bu sera sahibi kimdi Ekrem Bey Ekrem Afyoncu Hani Anamur'da Ekrem Afyoncu'ya ait olan bir evet. seradayız Siz evet. de onun bakıcısınız burada bakımını her türlü işçiliğini Siz yapıyorsunuz evet. gübreleme vesaire Rekor gelişimi burada geçen sene, yani bu sene 2019'da Şubat döneminde kullandık. Evet. Ne oldu? Toprağımız neydi? Ne sorunumuz vardı? Şimdi Nelere fayda verdik? Toprağımızda birazcık setlik vardı. Onu bir aldık ilk başta, onu söyleyen. Toprak gevşemi oldu. Ağaçların kök çalışımı hızlandı. Daha yani toprağa gevşettik. Oldu. Aynen. Toprakta güzel bir çalışma oluyor. Hı hı. Daha önceki dönemlerde köklerde sıkılma ve çürüme, vardı. Ha şu anda o olay. Kök çürüklüğü dediğimiz ha? olay. Aynen. Şimdi bu kök çürüklüğü toprak sıkılığına dayalı. Su göllenmesi, suya dayalı bir çürüme doğru mu? Evet doğru. Sıkan diyor. bir toprakta suyu verdikçe kökler çürüyordu. Evet. Yüzde kaç oranda bir çürüm oluyordu burada? Yüzde yetmiş, yüzde seksen civarında bir kök kaybımız oluyordu. Kök çürüme oluyordu. Ee, bu sene kaç dönüm toplamda? Şu an bu seramız dokuz dönüm. Dokuz dönüm. Çeşit nedir muz çeşidi onu da söyleyelim. Burada e, azmam muz kullanıyoruz. E, önce Bunlar doğum olarak hangi tarih doğmuş? Şimdi üreticilerimiz... Ağustos doğum. Ağustos. Aynen. Bu, bu Ağustos yeni doğum. doğum. Ağustos evet. doğumları. Hı -hı. E, şimdi kök çürümesini engelledik. Evet doğrudur. Rekor gelişim bir ilaç bir değildir. Kesinlikle. Üreticilerimiz ilaç evet. olarak değerlendirmesin ama Aynen. toprakta sağladığımız ufacık bir değişim bile... Aynen. Ağacın gelişiminden canlılığından her şey et geliyor. Bu konuda ne evet bahsedersiniz. Bir aksamdan zaten bir de muzlarımızda en az yüzde 40 civarında bir Hı -hı. artışla. Şöyle işte gelirseniz kamerada da alsın. Baya, baya bir değişiklik yapıyor en az yüzde 40 Hı -hı. civarında gördüğünüz gibi dallarımız iyi. Şimdi canlılığımız e iyi kök aynen. çürümemiz geçti muzlarımızın dal uzunluklarımız şey anlamın yüzde 40 verimi artışını kesin gözle görüyorsunuz. Aynen, kesin. Şöyle aradan da gösterelim şu tarafa tamam. doğru. Şu yani şu doğru. Ya yeni sulandığı için pek giremiyoruz. Ee, şeye, ilerlere doğru. Peki onun dışında şeyi soracağım. Şimdi e, tabii muzda şimdi burada sadece kök çürüklüğü yaşıyordunuz. Farklı tipte bir hastalık vesaire bir şey oluştu mu bu sene? Yani Yok. bitkinin direnci konusunda dirençli ağaçlarımız ya artı bir direnç var hani e, eski ki e, Mesela kırmızı örümce ağaçlarımız daha çok yakalanıyordu bu hı hı. daha kırmızı örümcek ilacı vermedik Vermedim. ağaçta aşırı bir canlılık olduğu için e, ağaçlarımız sağlıklı olduğu Şimdi, için e, aşırı bir hastalanma da olmadı hastalanma şöyle. da olmadı kırmızı e. örümcek de olmadı ama tekrar e. söyleyelim koruma ha. yapılması gerekiyorsa mutlaka koruma yapılacak. tabii ki tabii ki. E, verdik bunu gelmez diye düşünmeyin aynen e, sonra felaket olmasın <gülüyor> sıkıntı olmasın e, burada ana konumuz amacımız toprağı düzenlemedir evet. rekor gelişim ile ilgili verdiği sonuç toprakteki sağlığı değişim toprak verimliliğinin artması Aynen. öncelikle suyun emilmesini evet. sağlıyor şimdi evet. sulama ile ilgili ne tespitin var mesela önceden geçen sene ne kadar suluyordun ne kadar nemli kalıyordu böyle bir tespitin var mı bir şimdi yıl... şöyle diyelim ee, toprak Zaten mesela önce bir saat suluyordum, hı hı. üzerinde kalıyordu ama tabana su inmiyordu. Tabana inmedi, emmiyordu toprak. Emmiyordu, şu, an? Ha, şu an toprağımız gevşek. Toprağımız tamam. gevşek olduğu için. Suyu verdik mi? Bir saat suluyordu, yarım saat suluyorsun. Emiyor. Ha, emiyor ve toprakta kalıcılık var. İşte bu kalıcılık ha. ne kadar oluyor mesela? Yani geçen ya. sene de göre kıyaslarsan sulama sayında azalma var mı? Saati zaten düşürmüşsün. Yarım ya, saate. saati düşürmemiz yeterli geliyor. Daha fazla Anladım. bıraktığımız zaman e, hastalıklar hastalıkları da getiriyor. Için, he, suyumuzu veriyoruz. Suyu vermemiz bir e, yok. Şimdi rekor gelişim ödemiş olduğunuz paranın bedelinin karşılığını size veriyor değil mi? Kesinlikle. Kazandırıyor. Kesinlikle. Evet. E, şimdi baştan sona baktığı zaman insanlar bazen e, fiyatlanma konusunda bedeli yüksek görebiliyorlar. Ama sağladığı sonuç e, şurada sadece yüzde %40 verim atması bile... Yani ee, dokuz olay dönüm olay bitiyor, 9 dönüm bitiyor. Aynı. Fiyatlandırma şimdiki fiyata göre hesaplasan, evet. yani dal başına yüzde 40 diyorsun, evet. astronik bir rakam, bereketli olsun. Evet. Tavsiye eder misiniz Anamur'lara? Kesinlikle tavsiye muz ederim. Muz üreticilerine, Ayşe seracılara? Muz üreticilerine tavsiye ederim. Hatta biz e, birazdan da göstereceğiz. Avokadomuzda da uyguladık. Tamam, oraya Orada da gideceğiz. aldık. Orada ne gördünüz mesela? Çok kısa böyle. Ya Aynı. E, toprağımızı en önemli sebep benim gördüğüm, şahsi gördüğüm kadarıyla toprağımızı gevşetiyor. Gevşetiyor. En önemlisi e, de bu diye düşünüyorum. Kök çalışıyor. Şimdi uzundan. toprağımız verimli olmadığı sürece yetiştirdiğimiz hiçbir bitki sağlıklı olamıyor zaten. Aynı. Verimi de düşük oluyor. Harcadığımız giderimiz de çoğalıyor. Hastalık etmenleri artıyor. E, bunları toprağı düzenleyerek olayı bitirmiş oluyoruz. Evet. E, buradan patronumuza da bir selam gönderelim. Evet. Sizi de gönderin. Ee, i̇sim olarak tekrar söyleyelim. Ekrem Bey'in serası var. Ekrem var. Bey, ee, Ekrem Afyoncu, Ekrem Afyoncu Bey'e de evet. teşekkür ediyoruz. Rekor gelişimi sizle birlikte değerlendirip kullandılar. Bizler de size teşekkür ee, ediyoruz. Buradan Böyle bir ürünü bize verdi. İnşallah, inşallah her zaman, her zaman kullanmanızı ve çevrenize tavsiye etmenizi öneriyoruz. Buradan bütün Türkiye'ye muz üreticilerine selamlarını gönderiyoruz. Selamlar.